Gençler selamlar. Ben SML Hoca. SML Hoca Matematik kanalındasınız. Arkadaşlarım bir konu bir soru serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Seninle beraber bugün güzel bir rasyonel sayılar sorusu çözelim istedim. TYT'de böyle bir soru karşına da çıkabilir. Tam olarak TYT zorluğunda ve ne kadar yani nasıl diyeyim? Çok zor değil, çok kolay değil ama TET kadar da birazcık düşündürücü bir soru olduğunu sana söyleyeyim. Önce videoyu durdur, çözmeye çalış, daha sonrasında çözemezsen eğer ben videonun çözümünü, sorunun çözümünü senin için yapıyor olacağım kaldığım yerden. Evet, hazırsan sorumuza geçelim. İçine bir x doğal sayısının yazılı olduğu en kenarlı bir düzgün çokgen sembolünün değeri x bölü n kesrinin ondalık kısmı olarak tanımlanıyor. Bir tane de örnek verilmiş arkadaşlar. Mesela bu 8 yazıyor içerisinde ve dışındakine dışındaki de ne? Dörtgen. Şimdi 8'i ben 4'e böldüğüm takdirde 2 defa var. Burası 8 yapar çıkar 0. Şimdi bölüm kısmı ne arkadaşlarım çıkan sonuç 2. 2'nin ondalık kısmı ne? 2,00 ya da dilediğin kadar 0 koyabilirsin. Hiç sıkıntı yok. Demek ki bunun ondalık kısmı sıfır olduğundan sevgili arkadaşlarım bu da sıfıra eşittir diyoruz. Veya sen gidip 7'yi eğer 4'e bölersen bir defa var 4 çıkardık arkadaşlar 3 kaldı bir sıfır ekledim bir virgül koydum. 30'un içerisinde 4 7 defa 4 kere 7 28 çıkardık 2 bir sıfır ekledik 20'nin içerisinde 4 5 defa olduğundan ve çıkardık 0 bölme işlemi tamamlandı. Ve ondalık kısmı arkadaşlarım 75 Dolayısıyla bu da 0,75'e eşittir diyoruz Örnek kısmı anlaşıldıysa Şimdi sorunun köküne inelim 1, 2, 3 bunların hepsi dörtgenlerin içerisinde A'ya kadar biçiminde Ardışık pozitif tam sayıların Karelerin içine yazıldığı Toplamın tam sayı belirttiği bilindiğine göre A doğal sayısının iki basamaklı En küçük değeri kaçtır diye soruluyor yani arkadaşlar olay şu ben buraya en küçük hangi iki basamaklı doğal sayı yazarsam işte bunların toplamının sonucu bir tam sayı olur diye soruluyor bize. Şimdi gençler ben 1'i 4'e böleceğim ama bunu oturup da bakkal bölmesiyle yapmaya lüzum yok. Neden? Çünkü 1 bölü 4 demek zaten çeyrek demek ve sen çeyreğin aslında 0,25 olduğunu biliyorsun. Bakın 1 için 0,25 geldi. Peki 2 için ne gelecek? 2 bölü 4 nedir? Yarım yani 0.50. İkisinin toplamı 0.75 yapıyor. 3'ü yazarsam arkadaşlar eğer. 3 bölü 4 3 tane çeyrek demektir. Ve dolayısıyla da 0.25'ten 3 tane. Yani 0.75 olacaktır. Peki 4 yazarsam. 4 bölü 4. 1 e, tam kısmı ne olacak? 0 olacak. Yani 0,00'a eşit olacak bu değer. Şimdi. Bu 4'ünün toplamına baktığınız zaman 1.5 yaptığını görürsünüz. Peki 5'i yazalım. 5 de arkadaşlar 1 tam 1 bölü 4 olduğu için 1.25'e eşittir. Yani bu da 0.25'e eşit olacak buradaki tanıma göre. Peki 6'yı yazarsam ne olacak? Sırasıyla gittiğini göreceksiniz. 0.50 olacak. 7'yi yazarsanız 0.75'e eşit olacak. 8'i yazdığınız zaman da yine 8 bölü 4 2.00 geldiği için 0.00'a eşit olacak. Şimdi bakalım 0.25 0.75 1.5 şu an burası 1.5 yaptı şununla beraber de 1.5 E şurası da 1.5 gelecek gördüğünüz üzere demek ki sevgili arkadaşlarım şunların toplamı bize neyi verdi? 3'ü verdi. Şimdi o halde ben bu şekilde yazmaya devam edersem üstüne bir 4 tane daha yani 12'ye kadar yazmaya devam edersem arkadaşlarım 12'den sonra yani 12 ne gelecek? 0,00 gelecek. Şurasının toplamı yine bir buçuk yapacak. 3, bir buçuk daha etti. 4.5 buçuk ama bize tam sayı lazımdı. Peki o zaman 16'ya kadar devam etmiş olursam, 16 da bana 0,00 verecek. Burası da bir buçuk geldiği için bir buçuk bir buçuk. 3 yaptı, 3 daha 6 yaptı ve 6 bir tam sayı. Şimdi şunu sorabilirsin, unutmuş olabilirsin. Hocam 3 tam sayı gelmişti niye cevap vermedik? Çünkü bize iki basamaklıyı sormuştu. 8 iki basamaklı olmadığı için Devam ettirdim olayı Peki Şimdi buraya bakalım 6'yı yakaladık Tam sayı Ve buradaki 16'da 1 e, Sevgili arkadaşlarım iki basamaklı ama Şıklarda 16 yok Neden yok? Çünkü Arkadaşlarım 16 0,00 eşit olduğu için Bundan önce 15'i almamız yeterliydi Yani de 0.75'e eşit olacaktı Biliyorsun Demek ki Ben birden başlayıp Şurayı 15'e kadar alırsam Bunların toplamı Bana 6 tam sayısını verecektir Ve Alabileceği bu an alabileceği en küçük iki basamaklı doğal sayı değeri de tabii ki ne olacakmış? 15 olacakmış. Yani cevabımız A seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz. Bence tam bir TET sorusuydu. Umarım soruyu beğenmişsindir. TET içinde sana bir ön hazırlık olmuş olur. Seni seviyorum. Hoşça kal. Sağlıklı kal ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutma.